De ki: Hayır. Rabbim hakkı için mutlaka diriltileceksiniz. Sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Artık Allah'a, resulüne beyindirdiğimiz Nura, Kur'an'a inan. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Toplanma günü için sizi topladığı zaman var ya, işte o gün